Biraz da benim ilabbe, biraz daha büyümemi istiyorsanız, e, destek içinde videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Benim ciliklerim bu kadar. İsterseniz daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullah. Evet, dün Bakara suresinde en başta e, birinci ayetten okumuştuk ve bugünkü altıncı ayetteyiz. Ne diyor? Kafirlere gelince onları ikat etsen de etmesen de onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mürlemiştir. Gözlerin üzerine perde inmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bakın burada söylüyor. Azap vardır diyor. Yani burada Allah'ın yolundan gitmeyen, şeytanın yolundan gidenin her zaman için kalp yürü kapanmıştır. Kulakları Kur'an'ı duymaz. Hiçbir şekilde duymaz. Efendim ezan okunur. Arkadaş bilgisayar başında olur. Ezan sesini duyar gibi olur. Ama o ezan duymaz ona. Ondan sonra arkadaşına der ki ezan okundu mu ya? Böyle söylersiniz. Ama yani burada şeytan şeytan yolundan gitmiş olursun. Yani bu dünyaya odun olarak geldiysen odun olarak ödeyü dünyaya gidersin. Onu ben sana söyleyeyim. 1. Devamlı Allah yolundan sevdiği şeyleri yapacaksın. Allah'ın Allah'ın yolundan gideceksin. Örnek vereyim. Sen Allah'ın yolunda gidersen her şeyin hayırlı olur, her şeyin düzgün olur, her şeyin güzel olur. Helal malla, helal helal parayla sen bir ev yaparsan o ev olduğu yerde kalır. Helal parayla sen gidersen bir araba alırsan, araba alırsan o araba orada kalır. Ama atıyorum sen tutup da kısa yoldan para kazanırsan yani haram yoldan para kazanırsan da alsan, araba da alsan o evin illaki başına bir şey gelir. Ve o arabanın da başına bir şey gelir. Yani onlar hiçbiri sana kalmaz. Belirli bir müddede müddet kadar. Yani onu geçtim. Sen şeytanın yolundan gidersen. Ne olur? Bir zaman sonra senin gideceğin yol, senin gideceğin yol öldükten sonra cehennemdir. Ama tuta ki sen tövbe edersen, Allah'ın yoluna dönersen, Allah'ın sevdiği şeyleri yaparsan. Mükafat olarak Allah sana cennetini vaat eder. Bu böyledir. Bakın ne diyor? Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerin üzerine perde inmiştir diyor. Yani güzel şeyleri göremezler. Allah yani şeytan yolundan gittiği için şeytan ona devamlı vesvese verir. Ama bir zaman sonra şunu söyleyeyim sana. Şeytan bir zaman sonra seni bırakır. Çünkü şeytan da bizim için bir imtihandır. Yani şeytan işte ben artık şeytanının peşinden gireyim. Şeytanın yaptığın şey yapayım. Bir zaman sonra bir bakmışsın. Hadi kardeşim benim başka görevlerim var der. Onun da bir görevi var, görüyorsunuz değil mi? Onun da bir görevi var, ben artık seni bırakıyorum. Sen artık beni yoldan almışsın, gidiyorsun. Ha ola ki, bir zaman sonra bir bakmışsın, aklından namaz kılmak geçiyor. Pat, hemen şeytan senin senin yanına gelir. Hemen sana besbese severim. Ya niye zaman namaz kılıyorsun? Boşver ver, oyununu oyna. Niye namaz kılıyorsun? Git hemen arkadaşlarınla biraz muhabbet, sohbet et. E, biraz vakit geçir. Yani gününü boş harcamış olursun, bir anlamı kalmaz. Evet. İnsanların bir takımları vardır ki inanmadıkları halde Allah ve Aret gününe inandık derler. Yani sen bunu kalpten söylemezler. Ha i̇şte şöyle söyleyeyim. Biz ne kadar anlatırız anlatırlarız. Ha tamam ya o öyle öyle. İşte ya ha ha, hı diyorsun. Ama hadi yap diyoruz. Yani çabala diyoruz. Bir şeyler yap diyoruz. Tamam kanka zamanı gelince yaparız. Zamanı gelince yaparsın tamam öldükten sonra da yaparsın.